Evet saat 19.48 biraz önce bir tane daha video atmıştım arkadaşlar e, kanala bugün bu videoda e, küp labirenti oynayacağız. Hatırlıyorsunuz ki geçen videoda zaten e, motosiklet challenge yapmıştık arkadaşlar. O yani istemediniz ben de çekmedim daha. Şimdi daha farklı bir oyun buldum bu sefer. E, şöyle bakın bir saniye. Tamam, ee, Maze Challenge arkadaşlar, bakın, oyun oklarla oynanıyor, şu şekilde, ee, şimdi ben labirenti çözmeye çalışıyorum buradaki, <gülüyor> ya bunlar basit biraz daha sanki ilk seviyeden birazcık hani karışık olmadı mı Evet 18 Evet burayı geçtik arkadaşlar ee, sıradakine geçelim bakalım Oha bakma bu nedir ya ne yaptın şaka yaptım şaka kolay bir anda kafanız karışıyor değil mi? Nasıl bulacaksın nasıl bulacaksın diye. Evet şu anda tek çıkışımız burdan sağ. Bir dakika. Saksıyı çalıştır Ege. Saksıyı çalıştır. Evet saksım çalıştı. Bir dakika çalışmadı galiba. Böyle yönümüzü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burası bayağı zaman alacak ya. A buldum. Saksı çalıştı. Saksı çalıştı bir dakika. Bir dakika çalıştı saksı. Ben yolu buldum tam bir zeka küpüyüm arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Şöyle sağ sağ sağ sol bir dakika bir dakika bir dakika. Ekranına odakla kontrolü. Yukarı yukarı aşağı aşağı sağ ya bir dakika. Heh, tamam. Sol aşağı sağ Sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ sağ. Oo çok az kaldı. Ben saksım çöstü demiştim. Bir dakika geri dön geri dön orası değil. Ha. İn Ve evet. Bence müthiştim yani. Bu neymiş? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Burası çok basit zaten. Evet. İleri seviyelerde ne olacak bilmiyorum. En iyi saniye yani en yüksek saniyemiz 17 saniyeymiş. Evet, daha farklı bir mod saksıyı çalıştır. Bakın. Bazen böyle oklar devreye girmiyor Tamam. İlerle, aşağı aşağı, sağ sağ sağ, yukarı, sağ. Sağ sağ sağ sağ sağ sağ. sağ, sağ, sağ. Yukarı yukarı yukarı sol sol sol yukarı yukarı sağ ve yukarı Evet. Bunu da bitirdik. Oha! Ama oha yani yani oha yani abartmayın yani. Şimdi burada nasıl şey yapabilirim? Ee, diğer taraftan dolaşsak aşağıdan Evet tek gidiş altımız şu olacak buradan çıkacağız, şu şekilde burası beni bayağı uğraştıracak gibime geliyor ya arkadaşlar sonra aşağıdan girersek çıkmaz oluyor orada sıkışırız bir dakika bir dakika çok yakınım geldim geldim bir dakika ve evet Zeka küpüyüm ya zeka küpüyüm. Zekada beynim patlayacak arkadaşlar. Labirenti çözüyorum hep. Bu oyunu beğendim. Hmm. Şöyle İn aşağıya şöyle dön hop, hop hop hop hop hop hop yukarı sol sol sol sol sol sol bir kez daha ve geldik. Evet. Burada herhalde labirentte diğer beyazlıkları hani kalıyor ya arkadaşlar onlar. Onların tamamını falan donatmamızı istiyor olabilir oyun bizden. Bazen çünkü kaybettin uyarısı falan yapıyor. Şimdi bir dakika saksıyı çalıştırmamız gerekiyor. E, aşağıdan insem şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle saksı çalıştı saksı çalıştı bakın şimdi iyi izleyin takdimi ben bir e, labirent prosuyum bu oyunu benden iyi kim söylemez? şaka yaptım şaka ama gerçekten çok iyi oynarım bu tür oyunları arkadaşlar hadi bu çalıştığı izleyin bu kadar ya bu kadar bunlar çok basit videomuzun zamanına bakalım 6 dakika olmuş burada herhalde bir 3 maç daha atarız tamam hmm. çıkış burdan 1 dakika Tamam Geçtim Geçtim Orayı Nasıl yapacaktık ya Alttan alttan alttan Ah buldum Labirent prosuyum ya Çek çek çek çek Ve yolu yine bulduk evet çok basit. Gerçekten, gerçekten. Biraz daha zor yapsanız böyle. Beyni yakan da biren böyle zor şeyler yapın biraz. Bunlar bize işlemiyor. sol açığa sağ bir dakika ya doğru gidiyorum tamam şöyle proyum ya proyum gerçekten arkadaşlar evet sonuncu seviyeyi oynuyoruz eğer beğenirseniz devamını getirebilirim şimdi bir dakika bir düşünelim bakalım saksı ee. hmm. Buradan buldum. Bir dakika, bir dakika. Aşağıdan gideceğiz Yok, aşağıdan gideceğiz Tuzaklar olsaymış bir de daha zor olurmuş oyun. Aa, çıkmaza girdim. Bir dakika. Üşlüler de sert basıyorum arkadaşlar. Çalışmıyor çünkü orada. Çıkmaza girdik defa. Ama çıktım. Tamam. Evet, buldum bulacağım. Buldum bulacağım ve Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz Eğer bu seriyi beğendiyseniz